Merhaba. Merhaba Hazreti'ciğim. E, Ahmet Ürün Hocam'la birlikteyiz. Bugün e, ayın 9'u Şubat 2021. Kendisi lütfetti, bize evine misafir etti. Aslı ile birlikte geldik İzmir'e. Sırf bu görüşmeyi yapmak için bizim için büyük bir keyif, büyük bir onur. E, böyle bir besteciyi, Beyoncé eserleri beslemiş ve e, Türkiye'deki Beyoncé tarihinde yeri olan bir besteci evinde ziyaret edip eserleri hakkında kendisinden birebir yüzde bilgi almak istedik. Ben İzzet Nazak'a tekrar söylemiş olayım. Ahmet Yürür Hocam iki tane beslediği eseri, o eserleri nasıl psikolojiyle besledi, ne yaptı? Sırayla onları konuşacağız. Hocam hangisiyle başlayalım önce? Bu, batın çeşitlemeleriyle başlayalım. Tamam, batın çeşitlemeleriyle başlayalım. <gülüyor> Batıl çeşitlemeleri Piyano bir eseri. Evet. Ee, kaç yılında yazmıştınız hocam? Ee, 2019. 2019. Nispeten genç bir... Yeni bir eser, evet. Hâlâ da biraz önce notayı... Evet, az... hala notaya çekiyor, çalınmadı mı? <gülüyor> notayı e, hala hoca ufak tefek düzeltmeler yapıyor. Ee, biraz eserin bölümlerinden, bir üstlubundan, sizin kafanızdaki yazma sebebinizden bahseder misiniz? Evet, bize? evet. Ee, eserin adı Batın çeşitlemeleri. Tabii burada Batın önem taşıyor. Ee, çeşitlemeler de taşıyor çünkü çeşitleme olması e, çağdaş bir kavramdır. Ee, yeni müzik anlayışında biçim kavramı terk edilmiştir. Yani sonat formu efendim. E, işte senfoli formu filan, bu form anlayışı terk edilmiştir. Ee, onun yerine, e, peki ne, nasıl yazılacak müzik form olmadan? E, çeşitlemeler haline yazılacak, yani varyasyonlar haline yazılacak. E, tabii müzik tarihi boyunca varyasyon çok büyük bir e, re, repertuar içeriyor. E, onun devamı olan bir repertuar, bir e, çeşitleme, e, varyasyon formu içinde. Yani form değil aslında bu. Böyle form olmaz. Formda bir mimari yapı olur. Burada bir mimari yapı yok. Birbiri arkasına tekrarlanması aynı fikrin. e Bunda bir form olmaz bir Ama tabii e, insan zihni aslında bu şekilde düşünür. Yani biz e, böyle bir başlangıç, sunuş, gelişme, yani sonuç, gelişme, sonuç filan şekilde düşünmeyiz bir şey düşünürken. Bir defa düşünürüz, sonra bir daha düşünürüz, bir daha düşünürüz. Yani, e, Hal düşünüşümüzde de o e, düşünce biraz ol, daha olgunlaşır. Daha başka detaylarına gireriz, daha başka yönlerine gireriz. Daha başka açılımlara gireriz oradan filan. E, bu şekilde olur. E, biz yani çeşitlemeler halinde çalışıyoruz. Yani yeni müzik yapıtları adı çeşitleme olsun veya olmasın. %90 varyasyon biçimindedir. Varyasyon yapısındadır. Yani biçim yerine yapı kavramı ön plana çıkmıştır. Burada bu eserin 5 bölümü var. Ee, birinci e, bölümde e, batın kavramının bir e, e, müzikli tanımlanmasına çalışıyorum. Tabii bütün bunlar benim çabalarım. Yani bunlar çok derin, çok etraflı kavramlar. Ben bunu yüzde yüz tüketememiş olabilirim. Ee, yani bu sadece bir çabadır. Bunu başarmak için. Ee, batın ve zahir kavramları vardır. Ee, zahir gözümüzle gördüğümüz şeylerdir. Yani form aslında gözümüzle gördüğümüz şeyleri tanımamıza elverisi kılan şey formların formudur. Yani formla görüntü aynı Kavram aynı fonksiyonda iki kavram oluyor. Bu girişte batını bat batın tarzında bir müziğe başlamanın yolu birinci bölüm nedir batın? Ve orada adında tuhaf bir şey var. dut yemiş şair diye. Şimdi tabi normal dilimizde dut yemiş bülbül vardır. Bülbül nedir? Ee, çok kuvvetli içeriği olan bir ses sanatçısıdır. Değil mi? Bir bülbül. Ee, ama bülbül Dut yediği zaman yani şaka olarak söylüyoruz yani sustuğu zaman o ne olur peki bülbül o zaman bülbül olmaması lazım madem böyle bir içerikli ses sanatçısı ise e, o, o, o içerikli ses sanatçısı yapmadığı zaman bülbül olmuyor mu oluyor ne oluyor ee, onun e, müziği kendi içine dönüyor içinde yer alıyor. Bu başka türlü bir var bir müzik. Ben bunun adına e, İngilizce çevresinde bu aynı bölümün e, e, Silent Poetry. Sessiz şiir. E, e, şiir bir ses sanatıdır. Nasıl oluyor o ses olmadan şiir oluyor? E peki sen e, şiir söylemediği zaman o şairi Yok mu sayıyorsun? O şair yok mu? O an var. Ama şiir onun içinde, hiç dünyasında oluyor. Ee, iç şiir, sessiz şiir, böyle bir şey. Ee, şimdi e, müzikte görsel olmayan bir yolla o şiiri dile getirmek, o şiiri gözlemek. Tanımlamak çabası var birinci bölümde. Ee, peki bu batın madem başka bir alemdir diyoruz o aleme girmek lazım ve ona girişte bir kapıdan girmek lazım. Ee, bir eşiğin üzerinden geçmek lazım oraya varmak için. Yani bir eşik olmasa orası başka bir alem olmaz. Bırak bir eşik lazım. O eşiği geçip kapıyı açıp kapıdan girmemiz lazım oraya. Ee, şimdi işte bu e, kapılar e, geleneksel düşünüşe göre e, dört elementin e, gücüyle kapı oluşur. Yani bu dört elementtedir kapılar. Ee, bundan sonraki dört çeşitleme de e, işte dört elementin dört kapının e, i̇fadesi. ifadesi araştırması sesle dile getirilmesi oluyor. Ee, niye bir düşündü. Yolunsal düşürmüşüm. Yolunsel için bir sipariş aldım. Onun için yani Yolunsel'in özel bir e, katkısı. Etti, hocam. Ali Doğan. Alta, 2019'da. Evet, evet. Ali Doğan sipariş etti ve ona yazdım. E, şimdi birinci bölüm, birinci çeşitleme e, keten dokusu. Keten bir kumaştır ben Keten'i çok severim. E, keten e, öbür kumaşlardan farklı olarak akışkan bir karakteri vardır. Keten'in. Hem katı bir cisim e, Keten hem de akışkan bir karaktere sahip. Böyle akan bir karakteri sahip. E, i̇şte bu anlamda şu elementine ben onu Yakıştırdım. Su ketendeki su elementini burada dile getirmeye çalıştım. Müzik seslerle. Birinci bölümde sonra. Birinci çıra bölüm. geliyor. Evet. İkinci çeşitlemeler dediğim dediğin gibi. şura ketenden çok farklı bir şey. Böyle dikenli, sert dokusu olan bir şey. Evet. Ve bu ateş kaynağıdır. Ateş şey bizi götüren bir kaynağıdır. Hatta çıra yani e, onu tutuşturmadan bile ateş gibidir. Yani e, bu ateş elementini temsil ediyor. Sonra teslim taşı yani taş şey veya kaya e, elementi var. Bu da e, hava elementini temsil ediyor bizim şeyde, e, eserde. Ondan sonra e, beşinci bölüm yani dördüncü çeşitler e, peçe pavuşlar e, yörük köylülerinin giydiği keçe pavuşlar vardır. E, bu keçe pavuşlar öyle bir histir ki bunu ayağınıza girdiğiniz zaman acaba toprağa basıyor musunuz? Yoksa uçuyor musunuz? Belli değil. Bu böyle bir hem yani yürüdüğünüz zaman acaba yürüyor muyum? Yoksa yürümeden mi ilerliyorum? Onu fark edemezsiniz. bir Tuhaf bir histir. Ee, ve e, o, öte yandan ayağınızla bastığınız zaman sanki pabuç yokmuş. Doğrudan dolayı toprağı hissedersiniz. İşte burada e, toprak elementini e, temsil eden bir kapı bu da. Dört temel element. Dört Anladım. kapı, evet. Dört kapı, dört temel element te temsil ediyor. Onları işledim ben. Bu bir çaba benim tarafımda. Yani ille de ben bu işi yaptım, bitirdim demek istemiyorum. Sadece küçük bir çaba. Belki ileride daha başka çabalar da gösteririm veya başkaları gösteririm. Ali Hoca çalabildi mi eseri? Ali Hoca sevdi fakat Ali Hoca'nın tansiyonu yükselmişti o ara. Ee, evet. Önemli bir pansiyon sorunu vardı. Ee, onun için zaman istedi benden. Çünkü doktor yasaklamış fiyatı çalmasını. Ee, şimdi bu baharda çalacak. Evet. Bu bahar mevsiminde çalacak şeyde yapıyor bu eee e, ne ki e, e, Fırat Müzesi'nin orada bir şey açıldı değil mi? Yani e, Erimtan. Erimtan Erimtan merkezinde çalışacak galiba. İnşallah, İnşallah. da bir koşulları müsaade eder. Müsaade ederse abi. evet. Etmezse başka türlü yapmaz, ne yapalım. Anladım. Ali Hoca benim yüksek lisans tezimi aldı. Ne güzel ne güzel. <gülüyor> Şimdi, evet. Sizden birkaç dönem büyük o zaman. Benden birkaç dönem büyük, evet. Onlar Doğan aynı. Aynı, evet. Biz Ali ile beraber e, okulda hocalık yaptık. 1980'de, 70'lerde. Ben Ve Sen öğrenci olduğun zaman e, çok yakın Ali ile dostumuz vardı. E, yani aslında o... Okulda öğrenci olmadığı zamanlarda da dostluğumuz vardı. Benim e, kuartetimi çaldı Ali Doğan. Şey mi? Yücelen... Yücelen kuartetini, Ali e, kuartetimi çaldı ve bana e, büyük övgüler e, söyledi o kuartetten hatırı. E, ona benzer bir eser yazmıştı dedi. O kuartetin bir devamı olarak bunu yazdık. Evet. Benim, o da müziği hocam. Öyle mi? Yani, olunca, tabii, Hepimiz akrava çıkıyoruz. Evet. Evet. Işte, e, ben burada Tayfun e, Ahmet Hoca'dan biraz kendisi anlatması anlatmasını isteyeceğim. E, Gülsün e, Onay Hoca e, çok güzel bir söyleşi yaptı birkaç önce kendisiyle ama e, onu seyreden olur, seyretmeyen olur, bilen olur, bilmeyen olur çok kısa bir, 2-3 dakika kendisinden bahsetse sanki hoş olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle. E, bu arada az önce dinlediğim eser çözümlemesi de e, sanırım dinlediklerim arasında en nitelikli çözümlemelerden birisi oldu. Ağzınıza teşekkürler, sağlık. Teşekkürler Tayfuncim. Çok çok teşekkürler. Yapıyı canlandırdınız gözümüzde. Zahiri'yi ve iyi de çok güzel anlattıklığınızda evet. sağlık. Yaşam hikayeniz de oldukça ilginç. Ben de birazcık okudum ama sizden dinlemek büyük keyif olacaktır. Buyursunlar. Yapalım. Şimdi ben iki mesleğe sahibim biri etnomüzikolog ve müzikolog mesleği, öteki de kompozitör mesleği. Bu kompozisyon çalışmamı Arnan Saygun hocayla. Önce Ankara Konservatuvarı'nda, sonra İstanbul'a geldi. Ee, yüksek lisans e, e, sınavımı İstanbul'da verdim. Adnan Bey'le beraber. Ee, orada şey ettim. Sonra e, ben o sıralar İstanbul Konservatuvarı Müdür Baş Yardımcısı'ydım. Ee, yani okulun bütün akademik kurulanı ben yönetiyordum. Spura. Ben Kur'an neredenin? Neymar Sinan konseratorunun. Çok iyi bir okul. Evet tabi. E, 1971'de kurduk. 71'de kurduk. Smokul 96. Tabi tabi. Ee, 71'de yine Ankara'dan siz gittiniz başka. Var Ankara'dan gelen ben kurdum evet. İşte Adnan Bey geldi daha sonra. Daha sonra Cengiz Tanç geldi. İlahan Osmanbaş başından beri oradaydı. Ee, biz orada kompozisyon bölümünü oluşturduk. Ne kadar efsanevi bir Ne kadar iyi bir bölümdü. Fakat kader müsaade etmedi. Ee, Cengiz abi e, bir hastalığa yakalanarak kısa zamanda vefat etti. Yani ben, benim hayatımdaki en acı olaylardan biri hala bunun acısını çekerim. E, eğer Cengiz abi yaşasaydı biz orada çok güzel bir e, sonuç alacaktık. Öyle bir şeye doğru gidiyorduk beraber işbirliğimiz vardı. Ee, Cengiz, İran Osmanlı baş e, oluyor, i̇şte Adnan Bey var filan. Yani çok güzel bir ortam vardı ve iyi öğrenci yetiştiriciliği. Fakat şunu da söylemem gerekir: ee, Mimar Sinan Üniversitesi biraz tutucu bir mesle. Yani e, bizim yapmaya çalıştığımızla ...çalıştığımız şeylere yeteri kadar destek olmadılar. Ve, e, Ekip ama, çok ama işte oldu. Cengiz abi e, olmayınca, bu sefer ben de e, görevler aldım. Müzikoloji bölümü başkanıydı bir, bir süre falan filan. E, fakat şey değil, destek görmüyoruz. Yani yapmak istediklerimiz hep çöküyor. Doğan buna benzer bir şey anlattı. Bir önceki söyleşide... E, Fenmen'in konservator müdürü olduğunu duyunca Paris konservatorumdakiler ya yazık oldu Adapca demişler <gülüyor> aynı hikaye aynı hikaye aynı hikaye evet. ee, sonra ben e, Cengiz abi'nin e, vefatından kısa süre sonra İstanbul'daki e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, düşündüğüm eğitim sistemini e, büyük ölçüde hayata geçiren ...bir program kurdum. E, duysal tasarım programı. Yani duysal... o diyor, tasarım ve... ...design. Audio design... ...manasına. E, bu design kavramı... ...önemli. Çünkü... ...bizim konservatuvar... ...sistemimizde... E, ...tasarım denilen... ...zihni yönü... Senin de ismin zihni. <gülüyor> Sen konservatuara aykırı bir <gülüyor> elemansın çünkü zihni yönü yoktur konservatuar. Konservatuar tuhaf bir şekilde senfoni sana eleman yetiştirmekle meşgul olmuştur. Havvavam işte orayı doldur. E, hakikaten güzel bir senfoni orkestraları kurulmuş Türkiye'de. Ama birader bunun bir sınırı var yani. E, bu konservatuar, bu e, orkestralarda çalan müzisyen meslektaşlarımız e, zihni konulara girmez sırası gelince kaçarlar. Oral hazırlıklı değildirler. Bu konulara girmezler. E şimdi yazık değil mi ya müzik son derece ciddi bir meslek, ciddi bir akademik dal. Bu alanda yani binlerce doktora tezi yazılır. Diyor. Değil mi? E sen bu alana yönelmemekle Müziğe ne kadar büyük bir kötülük ettiğinin farkında değilsin. Ben buna tahammül edemedim daha fazla ve işte başka bir üniversiteye geçtim. Orada bu duysal tasarım kurulan yani tasarım işte bu dizayn zihni yönü işi. Yani müziğin duysal kavramı. Müzikten biraz daha geniş bir kavram. Ses içeriyor. Ses tasarımı diyebiliriz. Ama ses tasarımı deyince bugün başka bölümler var üniversitede. O da e, elektronik müzik olarak düşünülüyor. O da değil, ondan farklı. Ses çok genel anlamda. Yani sokaktaki sesler, evimizdeki sesler, şuradaki sesler, buradaki sesler veya sessizlik. Hepsi bunların duysal öğeler. Böyle işte ses dünyasının zihinsel araştırması diye bir bölüm kurdum. Vallahi çok yani düşündüğümden ileri giden sonuçlar aldık. Fakat Yıldız Üniversitesi de biraz hazırlıklı değil buna. Bu çeşit bir sanat okuluna. Ee, ve ben e, yüksek lisans doktora programları açmak çabasına girişim, yok Dediler, yok. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Burası teknik üniversitedir. Burada işte bir miktar müzik bölümü olsun diye bu programı açtık. Böyle ileri giden bir şey istemeyiz. Ya nasıl olur? Yani bu çocuklar okuyorlar. Dört sene mezun oluyorlar. Bunların öğrenimi çok yetersizdir. Devam etmelerim lazım. Mastur ve doktora tamamlayabilir tamamlayabilmelerim. Yok, bizi ilgilendirmez. Ben e, Yıldız Tekniği de terk ettim. E, Ege Üniversitesi'ne ilgileştim. E, İzmir'e geldim. İşte İzmirli oluşum orada başlıyor. 2012'de ben İzmirli oldum. ve O zaman bu yana da e, İzmir'de yaşıyorum. Çok sevdim İzmir'i, terk etmek istemiyorum. Ee, şimdi İzmir'de e, Ege Üniversitesi bana her türlü istediğim şeyi yaptı. Her istediğimi e, gerçekleştirmene destek oldu. Ve e, o e, Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanı, e, adını çıkaramıyorum şimdi, e, felsefi profesörü vardır. Televizyonda konuşmalar falan yapar. Hatırlarsanız siz de o yakın dostumuz onunla işbirliği halinde güzel bir, bir duysal tasarım programı kurduk yani master ve doktorası olan. Oradan e, yeteri kadar e, akademik derecelere sahip insanlar yetiştirdik, mezunlar yetiştirdik. Bu e, mezunlar bana ...çok sevinç verdi çünkü şu anda Türkiye'de bu mezunlar büyük işler görüyor Türkiye'nin akademik yaşamına. Bir örnek vermek gerekirse Ankara'daki Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin rektör yardımcısı ve müzikoloji bölümü başkanı bizim bu... İzmir'deki Ege Üniversitesi'nden programdan doktora sahibidir. Ee, ve onun gibi başkaları Türkiye'de e, ve Alper o rektör yazmış olan arkadaş, e, müzikoloji bölümünden 28 tane master ve doktora mezunu verdi. Yani demek ki çabalarımız boşuna gitmedi. Devam edecek Türkiye'de. Yani bizim ölümümüzle kapanmayacak bu sayfa. Ee, beni cimle. çok e, sevindiren, tatbirlerden bir şey. Artık huzurla ölebileceğim. Ee, i̇şte şeyden sonra, e, emekliliğimden sonra benim, e, bu e, şeyde 2009 süren mi galiba, e, şimdi gayet kolaylıkla üniversite beni, bu e, e, e, Sözleş, Sözleşmeli personel olarak istiçham edebilirdi. Fakat yapamadılar. Çünkü yok e, mevcut e, kültür karşıtı hükümetin emrindeydi. Ve benim adım oraya önerilince aman aman aman bırakın. Sözleşme yapmayın, almayın kadronuza. Ve ee, onun dışında başka üniversiteler beni istedi, sözleşme olarak almak istedi beni hiçbirine yok müsaade etmedi, ee, resmi veya özel üniversiteler yok bunları müsaade etmedi. Ee, i̇şte burada e, böyle e, kendi evimde eserlerimi bestelerek veya e, müzikoloji etn müzikoloji çalışmalarımı yazarak, şimdi kitap çıkarmaya hazırlanıyorum. Ee, müzikoloji makaleleri içeren bir kitabım çıkacak. Ee, onları yapmaktan başka bir şeyim yok. İşte böyle sizler gibi eski e, <gülüyor> öğrencileriniz, e, dostlarınız e, beni ziyaret ediyorsunuz. Bazen fikirlerimi dile getirmek imkanına kavuşuyorum. Çok sevindik burada olduğumuza. Hocam sizin bir eseriniz daha var, biraz önce, kayıttan önce bahsettiniz. o esere bir, biraz değinmek ister misiniz? Hayır, o eseri ben Amerika'da e, kompozisyon öğrenimi yaptığım sırada besledim. E, sonra, ondan sonra, yani, o doktora yolunda benim beslediğim bir eserdi. İsmine ne koymuştunuz? E, Overture konçertante İtalyanca koydum işte o böyle bir havası olsun falan diye. Ee, ama overtura İtalyanca da önemli bir kavram. Yani overtura formunu çıkaranlar İtalyanlar. İtalya'da çıkmış. Yani overtura olarak istedim. Bu neyin overturu oluyor? Bir bölümse konçerto'sunun overturu oluyor. Ben sadece un üniversiteli yazdım, bitirdim. Ee, çalındı, büyük takdirle karşılandı filan falan o da ee, kaydı var bende. Ben size bulacağım onun kaydını vereceğim. Ee, Bitran Alvaro adlı Şili'li bir biyolojistçi çalıyor. Amerika'da çalındı. Amerika'da, evet. Hangi şehirde çalıyor? Ee, Bloomington, Indiana. Bloomington, Indiana Üniversitesi'ndeydim ben, doktora öğrencisi olarak. Ee, orada çalındı. Yılı kaçtı? Efendim? Yılını söyleyebilirim. Ee, 1979 veya 80. Ayları hatırlayamıyorum. Ya 79 ya 80. Kaç dakika sürüyor? Eser, yani bir 15-20 dakikalık bir eser. Anladım. Büyük Çok büyük bir orkestra için yazdım. Ee, ee, o ara bir öğrenci şey tavro. Ben yani çok büyük bir orkestrayı da e, kullanabilecek ehliyete sahibim diye e, böyle dört kornolar, dört trombonlar, dört trompetler Bayağı büyük ve büyük bir vurma çalgılar e, çeşitliliği var. Bir hatta Türkiye'de çalınmak istendi bu. İstanbul Senfone Orkestrası'na götürdüler çalalım diye. Orada Ruben Şef, Galat, Galat, Galat, Galati var değil mi? Galati demiş ki, bu çok vurma çalgılar var. Biz böyle şeylerle uğraşamayız demiş. Çalmayı reddetti. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki bir şey değil. O, yani. o tek seslerdir. Amerika'daki tek seslendirmesi var sadece evet. Ee, şimdi partileri falan da var. Onları bir şekilde alacağız. Evet, İstanbul'daki benim e, kitaplarımın ve eserlerimin e, muhafaza ettiğim bir apartmanın dairesi var. Orada duruyorlar. Evet. Evet, gidiyoruz bu ara İstanbul'a. Bulduğumuzu size ileteceğim. Şu evet. Estağfurullah, şuan olarak. Lazım. Olmaz, yani, evet. E, e, bugün bu kaydı yapmamızın sebeplerinden biri de o. Yani sizden niye tek tek tarihleri alıyorum? Çünkü biz bunları bir yerlere not ediyoruz aslında. E, da bir tarihini yazmamız lazım. Evet, evet. Eserler tamam. ya da besteciler değil. E, her eserin kaç kere çalındığını dahi bilmiyoruz, inanın Eee evet. altlarda bile altıya, yediye zor geldik anlar kaçarak. E ki nispeten bilinen herkesin Tabii tabii tabii hiçbir olduysa böyle bir eser var. Biz daha öğrenenin birkaç ay oldu. Size bile daha yeni ulaştık. Ya, ee, evet. size, yani size ya burada bizi evde misafir etmeniz dahi bizim için ne demek. Her gün gelin mer ihtiyacım var. <gülüyor> Evet, evet Tarifun Bey e, var mı soracağım şey? E, estağfurullah, hocamı dinlemek çok keyifli. E, hem usta hem tam donanımlı bir sanatçı. Bence çok güzel söyleşiyor. İki eserini de çok güzel anlattı. Belki ikinci eserin biraz yapısından da söz edebilir bize. Ondan sonra da e, daha fazla yormadan teşekkürlerimizi sunup e, sondan Bu Uverture'un yapısından. Evet. Uverture'un evet. E, yapısı şöyle yani orada bir e, ...görsel bir e, düşünüşüm var, bir hikaye daha doğrusu, hikaye gibi yani bir yapı var, e, o da şu, e, karanlık ve boğucu bir gecede başlıyor, yani bir boğulma hissi içinde başlıyor, e, böyle gidiyor, içinde bazı e, yükselmeler, patlamalar bir şeyler oluyor. Ee, ve öyle bir süre gittikten sonra en sonunda e, güneş doğuyor ve aydınlık bir e, şeye giriyoruz. E, bir ortama giriyoruz birdenbire. Onun e, e, sevinci, mutluluğu ile bitiyor eser. E, yani bir konçertonun başlamasından önce çalınmaya böyle bir karanlıktan aydınlığa bir gece ve sabah geceden sabaha çıkma görüntüsü veya hissi yaratmak istedim. O zaman Yonsa bayağı dramatik bir Evet eser dramatik bir eser. Tonal üstüklü mı beslemiştiniz? Yani e, Atonal gibi yönleri var. Fakat tonal karakter de var. Kuvvetli. Tonal karakter kuvvetli. Sonra işte ben e, bu konçartoyu yazmak istedim. Daha sonra Türkiye'deyken. Ve giriştim yazmaya. Fakat yazarken e, e, fark ettim ki bu yazdığım yazı o ouvertürdeki havaya uymuyor. Ve o büyük orkestra ile elde edilen karanlık bir gece işte aydınlık bir gün filan bilmem ne efektleri bu benim kullanmak istediğim küçük topluluk yani sınırlı bir orkestra havasına da uymuyor. Ve bir süre çalıştıktan sonra vazgeçtim. Ben dedim bu koncertoyu yazmayayım. Çünkü bu bu versüre pek uygun bir havada diyelim benim. Yani müzik anlayışım değişmişti o sıra. Ben seriyel bir anlayışa geçmiştim o sıra. Ee, ne zaman geçtim? İlk seriyel e, önemli eserim e, 1995-1996 e, pardon. Pardon, pardon, o 96 başkası. E, 1994, 93-94 e, yılında olan e, e, Fareli Köy'ün kavalcısı masalı üzerine yazdığım eser idi. E, i̇lk e, seriyel eserim oydu. E, ve ondan sonra artık e, çok sevdim seriyel e, değişi onun için de yazmaya devam ettim e, ve e, yani tonal müzik yazma e, şeyini unuttum yani unutmadım da terk ettim e, şimdi terk ettiğim şeyler nedir müzikte mesela demin konuştuk form anlayışını terk ettim ondan sonra e, müziğin temellendirilmesi konusunu terk ettim. Ben uçan bir müzik istiyorum. Temeli olan bir müzik, temele bağlı olan bir müzik istemiyorum. Uçan havada... O ilk eser daha o tarzı, Şimdi daha... O tabii ilk eser temeli olan bir eserdi. Şimdi şey bir eser yazıyorum. Eserlerimi yani daha uçan ve bir yere doğru giden Akışkan yani. Akışkanlık yani o birinci çeşitlemede olan akışkanlık var ya. Benim aslında müzikte e, göz ettiğim bir numaralı değer, akışkanlık değerini istiyorum. Bu akışkanlık değerini de ben icat etmiş değilim. Bu Çin müzik teorisinde olan çok eski bir teori, bir ilke, bir prensip. E, yani. Bin yıl kadar geçmişi olan e, Çin müziğindeki e, değerlerden en başta geleni akışkanlık. Oradan ben öğrendim bunu ve giderek düşündükçe yazdıkça ben aşık oldum. Onun için de yazmaya çalışıyorum. Tabii zor bir şey akışkanlık müzikte zor bir şey. Yani İngilizce fluidity, fluidity arıyorum ben müzikte. E, tabii zor bir şey, kolay değil. E, onu elde etmeye çalışıyorum yani. Bakalım Ali Hoca nasıl çalacak? İnşallah. Ne diyeceğiz? Evetim. Ali çaldıktan sonra sizler istediğiniz zaman çalabilirsiniz yani. E, Ali tekelini almış değil mesleği. E, Bu yıl her istediğim meseleni çalabilirsiniz. Evet, Estağfurullah. Evet. Hasan Bey bitirelim mi? Bence çok hoştu. Ben merakla bekliyorum Dut Yemiş Şair'i e, ya da Silent Poet'i. Uyurt'un çözümlemesini çözümlemesinde çok güzel anlattı hocam ama çok hevesliyim şeyi duymaya, hakikaten Dut Yemiş Şair'i duymak için sabırsızlanıyorum. Elinize emeğinize sağlık. Bizi evinize kabul ettiniz. Bir de bizle söyleştiniz. Harika işler yapmışsınız. Biz de onlara sahip çıkmaya çalışacağız efendim. Çok teşekkürler. İnşallah size daha fazla hizmet edebilirim. Daha başka ilginizi çeken çalışmalarda yapmak arzumdur. Estağfurullah. Biz hizmetinizdeyiz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah müziklerinizle uçarız hocam. Evet. inşallah. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Güzel günler. Teşekkür ederim geldiğiniz için ve bütün bu röportaj için. Çok teşekkür ederim. Hepinize dostlukla, sevgiyle selamlarımı gönderiyorum.